x bölü ln x ifadesinin x 1'e giderkenki limitini hesaplamaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi isterseniz burada hemen videoyu duraklatın ve önce kendiniz bir deneyin. Limit özelliklerinden de biliyoruz ki bu ifadeyi şu şekilde de yazmamız mümkün. Limit x 1'e giderken x bölü limit e x 1'e giderken x'in doğal logaritması. Şimdi pembeyle yazdığım bu üstteki limit çok basit bir limit. y eşittir x grafiğini çizecek olsak, her yerde sürekli olduğunu görürüz. Bu fonksiyon tüm reel sayılar için tanımlı ve süreklidir. Sürekli olduğu için de e giderken, x 1'e giderken x'in limitini x'in yerine 1 yazarak hesaplayabiliriz. Dolayısıyla bu kısım 1'e eşit olur. x'in yerine 1 yazınca pay 1 olur. Payımız 1 oldu. Gelelim paydaya x'in doğal logaritması tüm x değerleri için tanımlı değildir. Dolayısıyla her yerde sürekli de değildir. Ama x eşittir 1 de süreklidir. x eşittir 1 de sürekli olduğu için de bu limit, ln x'teki x yerine 1 yazılarak hesaplanabilir. Ki o da biliyorsunuz 0'a eşit. Çünkü e üzeri 0, 1'dir. Çok güzel oldu, 1 bölü 0 tanımsızdır. Eğer 0 bölü 0 olsaydı, daha oralara gelmedik ama limit o zaman belirsiz olacaktı. İlerideki videolarda limit hesaplarken 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştığımız durumlarda kullanabileceğimiz bazı yöntemleri öğreneceğiz ama 1 bölü 0 tanımsızdır. Bu da demek oluyor ki böyle bir limit yoktur. Böyle bir limit yok. Maalesef.